Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Temmuz 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar bu ay oldukça ilginç bir ay olacak. Özellikle temmuz ayından itibaren e, döngülerin biraz daha sertleştiği, biraz daha e, keskinleştiği bir sürece giriş yapıyoruz. E, tabii ki topyekun hepimiz için geçerli olan bir söylem bu. Ee, bakalım Temmuz ayında sizin nazarınızda neler olacak. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak desteklerinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Ve beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım Temmuz ayında... Sizleri neler bekliyor Aslan Burçları? 2 Temmuz günü oldukça dikkat çeken bir gün. Çünkü Mars Plüto karesi, Merkür-Neptün karesi ve Merkür-Satürn üçgeni var. Burada özellikle Mars Plüto karesine dikkat çekmek istiyorum. Mars'ın 27 derece Koç burcunda, Plüton'un ise 27 derece Oğlak burcunda bulunduğu bu kombinasyonda. Ee, özellikle 6. ev ve bununla beraber 9. ev alanlarında bir gerilim hattı var. Burada sağlıkla alakalı bir e, sıkıntı yaşanabilir aslan burçları sizin adınıza veya beraber çalıştığınız, aynı ideali, aynı amacı güttüğünüz e, ekibinizle alakalı bir çatışma, meydan okuma veya restleşme durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda seyahat, eğitim, plan programlarınız varsa bunlarla alakalı da bir takım ekstrem e, durumlar, aksamalara neden olabilir ve bu da sizin üzerinize bir gerginlik yapabilir. E, yaratabilir açıkçası. Bu dönemlerde biraz da e, beslenmenize, uyku düzeninize dikkat ederseniz daha iyi hissedebilirsiniz. Yine 2 Temmuz öğle saatlerinde Merkür-Satürn üçgeni var. Merkür 24 derece İkizler burcunda, Satürn 24 derece kova burcunda bulunacak. Bu özellikle iki ilişkiler alanında güzel bir süreci işaret etmekte. E, burada partnerinizle, ortağınızla ileriye dönük hayaller, hedefler, motivasyonlar e, elde edebilirsiniz. Sağlam birliktelikler, sağlam ortaklıklar adına da oldukça şanslı bir yerleşim olacaktır. Ve yine 2 Temmuz'da Merkür-Neptün karesi var aynı zamanda. Yani Merkür-Satürn'e güzel bir üçgen kurarken Neptün'le de bir kare görünüm yapıyor. Şimdi Neptün sizin 8. evinizde, Merkür ise... 11. elinizde, özellikle parasal konularla alakalı daha ziyade bu etkiyi yaşayacak gibi gözüküyorsunuz. Kariyer gelirleriniz, harcamalarınız, ödemeleriniz, bütçe dengenizle alakalı bir takım belirsizlikler, bir takım dengesizlikler yaşanabilir. Bunlarla alakalı baktığımız zaman özellikle ekstrem harcamalardan uzak durmak daha faydalı olacaktır. Temmuz başlangıcı itibariyle. Evet, 5 Temmuz tarihinde Mars'ın Boğa burcu geçişi başlıyor. Mars'ın Boğa burcuna geçmesiyle beraber haritanızın tepe noktası hareketleniyor sevgili Aslan burçlarım. Daha hırslısınız, daha rekabetçisiniz. Motivasyonunuz daha fazla özellikle kariyerle alakalı yükselmek adına. Ee gerekirse kavga edebileceğiniz, gerekirse tartışabileceğiniz bir hırs oluşacaktır sizde. Özellikle bu uzun vadede planladığınız, projelendirdiğiniz konularla ilintili olabilir. Ve 5 Temmuz aynı zamanda Merkür de Yengeç Burcu transitine başlıyor. Merkür'ün 11. elinizden çıkıp 12. elinize gelmesi tüm bu hızlanma süreciyle beraber aynı zamanda bir içe dönüş sürecini de aktive edecektir. Nasıl olacak? Yani burada Merkür'ün 12. eve kayması, özellikle spiritüel konulara duymuş olduğunuz ilgiler, rüyalarınızın çok çeşitli hale gelmesi, bazı sezgisel mesajlar almanız, yani bu dönemde mutlaka rüya defteri tutabilirsiniz, tesadüf olarak adlandırmış olduğunuz deneyimleri not alabilirsiniz, size mutlaka bir takım mesajlar verecektir. Geçmişten gelen insanlar, geçmişle alakalı konular, bilinçaltınız çokça yüzeye çıkabilir bu süreçte. Bununla alakalı temizlik yapmak, çalışma yapmak adına da bence uygun bir süreç olacaktır. 9 Temmuz'da Merkür Jüpiter karesi var. Bu biraz e, iletişimde abartılı olmak, abartılı kararlar ve sözler vermek denintili bir etkileşim. E, bu etkiye baktığım zaman sizin haritanızın yine 12. evinde ve 9. evinde etkili olduğunu görüyorum. Burada bir planınız varsa şu eğitimi alacağım, bu akademik kariyeri yapacağım, yurt dışına yerleşeceğim, uzaklara gideceğim, seyahate çıkacağım vesaire gibi... İşte bu sözler veya e, bu anlaşmalar sizi biraz yorabilir. Yani yapamayacağınız, üstesinden gelemeyeceğiniz sözler vermemeye çalışın. Geçmişte bu şekilde sözler verdiyseniz ille bunun altından kalkmak için kendinizi zorlamayın aslan burçları. Biraz aslan burçlarında böyle bir özellik vardır. Yani bir söz verdiyse arkasında durmak ister. Bu çok güzel bir davranış olsa da kendinizi zora sokmamaya da gayret göstermeniz e, kendiniz adına yapacağınız e, bir iyilik olacaktır. 10 ila 13 Temmuz arasında güzel etkileşimler var. Güneş'in Uranüs'le ve Venüs'ün Satürn'le güzel kontakları var. Burada özellikle ortaklı girişimlerden elde edilebilecek karlar, menfaatlerle alakalı güzel yerleşimler var. Ve geçmişteki kariyer fırsatlarınızı yeniden elde etmek, telafi etmek adına da bir takım imkanlar çıkacak gibi gözüküyor karşınıza açıkçası. 13 Temmuz tarihine geldiğimizde ise ilk Dolunay'ımız, ayın ilk e, ay döngüsü daha doğrusu Dolunay, Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde yani sizin 6. evinizde meydana gelecek sevgili aslan burçlarım. 6. evinizde meydana gelen bu Dolunay bir döngüyü kapatmanızı sağlıyor. Bir proje tamamlanabilir. Ee, bir eğitim süreci, bir iş, bir sektör yani bu alanda özellikle düzen değişimine sebebiyet verebilecek bir konunun sonuna gelindiğini gösteriyor veya bir kararın verildiğini gösteriyor. Örneğin uzun zamandır sigara kul kullanıyorsunuzdur, aşırı yiyorsunuzdur veyahut e, beslenme rutinlerinizde bir bozukluk vardır, siz düzensizlik vardır daha doğrusu. Bununla alakalı bir karar almak olabileceği gibi iş değiştirmek, sektör değiştirmek, pozisyon değiştirmek, de başlamak, spora başlamak, beslenme rutinini değiştirmek veyahut sağlık adına ortaya çıkabilecek bir konu üzerine e, hayat düzenini değiştirmekle alakalı gündemleri de tetikleyebilir. Burada özellikle bağışıklık sisteminizin de ön plana çıktığı bir dönem var yani uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir rahatsızlığınız kronik bir problem varsa bu konu artık ayuka ay çıkabilir ve bununla yüzleşmek durumunda da kalabilirsiniz Tabii ki Evet devam ettiğimizde 14 Temmuz tarihinde Venüs Neptün Kalesi dikkat çekiyor bu kare görünüm özellikle parasal konularda yanılsamalar aldanmalar dolandırılmalar gibi etkileri çağrıştırdığı gibi ikili ilişkilerde de benzer enerjileri Puslu bir havayı e, aslında göz önüne getirebilir. Siz bu etkiyi e, 11. ve 8. evde yaşadığınız için özellikle maddi konularda daha temkinli olmanız gerekiyor sevgili aslan burçlarım. Birisi sizden borç isteyebilir, kefil olmanızı isteyebilir. Özellikle bir arkadaşınızla para alışverişine girebilirsiniz. E, burada bu tarz teklifler karşınıza çıkarsa... Ee, bir tık daha temkinli olmaya çalışın. Niyetler tam da size gösterildiği gibi olmayabilir veyahut niyetlerin sonuçları çok fazla öngörülemiyor olabilir. Ee, bununla beraber baktığımızda aynı zamanda siz bir borcun altına giriyorsanız, birilerine bir takım taahhütlerde bulunarak veya geleceğe yönelik bir hayalin gerçekleşme ihtimaline binaen yani böyle bir borcun altına giriyorsanız, bunun gerçekleşmeme ihtimali veya istediğiniz gibi olmama ihtimali de göz önüne alarak kendinizi büyük bir borcun, büyük bir sıkıntının altına sokmamaya çalışın derim. 17-18 Temmuz günlerinde güzel etkileşimler var. Neptün çok güzel bir şekilde çalışacak. Merkür ile ve Güneş ile güzel üçgen açılar oluşturuyor olacak. Merkür 25 derece Yengeç burcunda, Güneş 25 derece Yengeç burcunda ve Neptün de 25 derece Balık burcunda bulunacak. Burada 12. ve 8. ev aksında. Spiritüel anlamda, ruhsal anlamda çok büyüdüğünüz, çok geliştiğiniz, özellikle her şeyde bir hayır vardır felsefesini içselleştirdiğiniz Bununla beraber maddi kayıplarınız varsa bunu telafi etmek için alternatif çözüm yolları buldunuz. Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi rüyalarınız yoluyla, tesadüfler yoluyla, eş zamanlılıklar yoluyla almış olduğunuz mesajların aslında sizde büyük bir e, ufuk açması, büyük bir aydınlanma oluşturması, kafanızda artık taşların yavaş yavaş yerine oturması gibi bir durum ortaya çıkabilir. E, bu enerjiyi güzel bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. 18 Temmuz'da Venüs'ün Yengeç Burcu geçişiyle beraber 12. ev vurgunuz yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlıyor. Artık kendi içinizdeki güzellikleri keşfetmeye başlayacağınız, kendi ruhsal alanınıza, kendi öz benliğinize döneceğiniz. Belki bir aşk meselesi varsa gizli bir aşk. Gizli duygular, böyle hoş flörtler ama gizli ve platonik gibi flörtlerin aktif olabileceği bir süreç de olabilir. Aynı zamanda parasal bir gündeminiz varsa bu projeyi öncelikle kendi içinizde özümseyip sonrasında insanlara duyurmak istiyor olabilirsiniz. Ve bu süreçte bir hazırlık süreci olabilir sizin adınıza. 18 Temmuz tarihinde aynı zamanda Merkür-Plüto karşıtlığı var ve 20 Temmuz'a kadar aslında Plüto'nun biraz sert etkileri var. Çünkü Güneş ile de karşı karşıya gelecek 20 Temmuz'da. Ee, Merkür ve Güneş 27 derece yengeç burcundayken Plüto da 27 derece olak burcunu tutuyor. 12. ev 6. ev. Burada özellikle sağlık konusuna çok dikkatli olmalısınız sevgili aslan burçlarım. Uzun zamandır çok düşünmekten, kendinizi çok yormaktan, çok hırpalamaktan kaynaklı bağışıklık sisteminizde bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Bununla beraber özellikle birlikte çalıştığınız kişiler, birlikte zaman geçirdiğiniz mesai harcadığınız kişilerle alakalı bazı sırlar ortaya çıkabilir sizin arkanızdan bir takım işler dönebilir. Bu gerçeklikler ile yüzleşebilirsiniz. O yüzden lütfen bu dönemde kimseye sırlarınızı paylaşmayın. Özellikle projelerinizi paylaşmayın. Fikir hırsızlıkları da olabilir ve bir takım meydan okumularda bunun neticesini hatta tartışma enerjileri de ön plana çıkabilir gibi gözüküyor açıkçası. Evet 19 Temmuz tarihinde Merkür burcunuza geçiyor. Merkür'ün borcunuza geçmesiyle beraber o içe dönüş sürecinden artık yavaş yavaş sıyrılmaya başlayıp artık bu kararlarınızı, hedeflerinizi insanlara duyurmaya başlayacaksınız ve sözleriniz, iletişim diliniz her zamankinden daha tesirli ve etkili olmaya başlayacak. 22 Temmuz'da güneş de burcunuza geçiyor ve bir ay boyunca artık parlak bir enerjiyle sahnedesiniz. Zaten güneş sizin yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla kendinizi 22 Temmuz sonrası çok daha iyi hissetmeye başlayacağınız bir süreç olacaktır. Işığınız olacak, e, auranız güçlenecek. Dolayısıyla her ne olursa olsun daha sağlam bir enerjide olacaksınız. Evet 28 Temmuz tarihinde Jüpiter Retrosu başlıyor. 8 derece Koç burcunda. Jüpiter retro hareketine başlayacak. Ee, Jüpiter'in balık burcu geçişini deneyimledik. Siz bunu 8. evde deneyimlediniz ve e, Mayıs ayında kısa bir süreliğine aslında e, koç burcuna sizin 9. evinize geçti. Jüpiter'in 9. evinizde ilerleyişi aslında güzel bir şans getirecektir size bu etkiyi henüz hissedemediyseniz. 2023'te hissedeceksiniz çünkü Jüpiter 9. evde çok rahat çalışır. Yay burcunun evidir biliyorsunuz. Seyahatler, eğitimler, felsefe, manevi inançlar, hukuksal konular alanında şanslar getirecektir. Bu alanda belki birçoğunuz haritalarınızı destekliyorsa ufak tefek şanslarıyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ancak Jüpiter retrosu ile beraber kaçırdığınız fırsatlar varsa yeniden gözden geçirmek için de bir imkan yakalamış olacaksınız. Aynı zamanda ruhsal anlamda büyüme, genişleme ve yaşam amacınızı sorgulamak adına da bu retro süreci güzel bir şekilde çalışabilir gözüküyor. Evet ayın sonuna geldiğimizde 28 Temmuz tarihinde burcunuzun 5 derecesinde bir yeni ay var. İşte bu artık sahnelerin size devredildiği artık bu hazırlık sürecinden sonra o içinizde özümsediğiniz, olgunlaştırdığınız meyveyi dışarıya sunacağınız bir süreci tetikliyor olacak sevgili aslan burçlarım. Aslında Temmuz sonunda biraz sert enerjiler var. Boğa burcunda Mars'ın, Kuzey Aydemir'in ve Eylül'ün. Uranüs'ün kavuşumuyla beraber özellikle haritanızın tepe noktasında çok radikal değişimler olabilir. Otorite konumundaki kişiler, devletler, kurumlar, e, mesleğiniz, medeni durumunuzla alakalı çok ekstrem durumları ortaya çıkarabilirsiniz. Belki de sizden hiç beklenmeyecek çılgınlıklar yapabilirsiniz sevgili aslan burçları. E, biraz sert etkiler var ve ani etkiler var açıkçası. Bakalım ne şekilde deneyimliyor olacaksınız bu etkileri. Evet, Temmuz ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus hesabından veya opikus@söyleceğit.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.